Herkese öncelikle merhabalar, ben e, Jones Global Türkiye ofisi ruhsatlandırma ve pazarlama sorumlusu Emine Yolcu. Bugün sizlere ürünler hakkında e, çok kısa bir bilgilendirme sunumu e, yapacağız. E, Jones'in ilk ürün grubu olan Lumines başlıyoruz. Lumines e, kendi içerisinde e, çok değişik ürünler içeren gerçekten çok güzel bir e, ürün grubundan oluşuyor. İçerisinde cleanser, cilt bakım kremleri, maskeler bulunan gerçekten çok süper bir ürün grubundan oluşuyor. Bildiğiniz gibi cilt bakımı için belirli bir rutin söz konusu. Nedir bu? Temizleme, koruma ve nemlendirme olarak sıralıyoruz. Lumines'in ilk adım ürünü temizleme. Bunun içerisinde ne var? Lumines yüz temizleme. It's going. Heh, okay. Lumines Yüz Temizleme Jelin içerisinde alfa ve beta hidroksi asitlerinden oluşan özel bir karışım bulunuyor. Cilt hücrelerinin arınmasına, kirlerin ve kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu ürünü kullandığınızda gerçekten cildinizdeki ölü deri hücrelerini temizliyorsunuz. Gün içerisinde maruz kaldığınız kir ve e, kir, kirliliklerden arındırıyorsunuz ve bayanların en büyük destekçisi aslında bu ürünümüz. Çünkü gün içerisinde yapmış olduğumuz makyajı çok güzel bir şekilde temizlememize yardım ediyor. Aynı zamanda cilde bir peeling etkisi de yaratıyor. Diğer ürün, ürünümüz Lumines Serum. Aslında bu Lumines grubunun en temel ürünü diyebiliriz. İçerisinde yüksek oranda hatta tamamen APT-200 büyüme faktörü içeri içeriyor. Bu ürünü kullandığınızda içerisindeki APT büyüme hormonu ile cildinizdeki çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünde inanılmaz bir azalma söz konusu oluyor. Yaşlılık lekelerini gideriyor. Ee, ve cilt rengi farklılıkları olan insanlarda cilt tonunun e, dengelenmesini e, sağlıyor. Cilt sertliğini azaltıyor. E, cilt dokusu ve elastikiyetinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Ve e, bir süre kullanımdan sonra ciltte pürüzsüzlük ve sıkılaşma olduğu e, gözlemleniyor. Diğer ürünümüz nemlendirme. Nemlendirme. Bu ürünümüz lumines, gündüz nemlendirici kompleks. içerisinde elma, karpuz ve mercimek özleri ayrıca kırmızı yosun, A vitamini ve C vitamini bolca bulunuyor. Cildinizin gün boyunca nemli kalmasını sağlıyor. Ayrıca içerisinde SPF 30 bulunuyor ki bu ne demek oluyor bildiğimiz adıyla. 30 faktör güneş koruma içeriyor. Bunu gün içerisinde kullandığınızda bu ürünümüzü hem cildinizin nemlenmesini sağlıyorsunuz hem de güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildinizi korumuş oluyorsunuz. Üçüncü adım yine nemlendirme adımı ki bu ürünlerimizden en güzeli ben de kullanıyorum çok memnunum gece kremi. Gece kremi siz uyurken cildinizin yenilenmesine yardımcı oluyor. Cildinizi derinlemesine besliyor. Çok yoğun bir kıvamı var ve çok az bir miktarda kullanmanız bile yetebilmektedir. Kırışıklıkları önlenmesinde son derece yardımcı bir ürünümüzdür. Cildinizin pürüzsüz hale gelmesini sağlıyor. Ee, şöyle bir e, cilt bakım rutini yaptığımızda mesela gece yatmadan önce e, cildinizi yüz temizleyiciyle güzelce yıkadıktan sonra e, ikinci aşama olarak serum. Serumdan sonra da gece kremi sürüp e, uyuduğunuzda e, cildinizde inanılmaz değişimler bir süre sonra gözlemleyeceksiniz. Diğer ürünümüz temel vücut yenileme losyonu. Bu ürünümüzü vücudunuzun her tarafında kullanabilirsiniz. Kollarınız, bacaklarınız, karın bölgeniz, basenleriniz her yerde kullanabilirsiniz. İçerisindeki ürünler ile ki bu da aynı şekilde APT200 içeren bir ürünümüzdür. Cildinizin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar. İçerisindeki vitaminler ve antioksidanlar ile vücudunuzu destekler ve yenilenmesini sağlar. Yine aynı şekilde söylediğim gibi düzenli kullanımlardan sonra cildinizdeki farklılığı görebileceksiniz. Çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Dördüncü ürünümüz Lumines Ultimate Toparlayıcı Maske. Bu da yine aynı şekilde derin ve temiz tam bir temizlik için peeling görevi gören bir ürünümüzdür. Cildi ölü ve yaşlı deri e, hücrelerinden ve ayrıca gün içerisinde maruz kaldığımız kirliliklerden arındırarak e, sıkılaşmasını sağlar. Aslında bu maskemizin en güzel özelliği cildimizi sıkılaştırması. Yani sarkan ya da kırışıklık olan cildimizde bir süre sonra e, sıkılaşma gözlemlenmesidir. İçerinde APT-200 yine bulunuyor. E, 200 faktör e, vitamin karış, e, karışımı ve salatalık özleriyle. Hem cildimizi temizlerken aynı zamanda sıkılaşmasını ve ee, sarkma, sarkan cildimizin de bir süre sonra toparlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yaşlanma etkilerini de azaltarak cilde genç bir görünüm sağlıyor. Bu ürünümüzü haftada iki defa kullanılması tavsiye ediliyor. Lumines cilt aydınlatıcı yine Lumines grubunun en güzel ürünlerinden bir tanesi. E, bayanların en büyük problemi ciltlerinde renk tonu farklılıklarının oluşması. Bu ürünün kullanımı sonucunda doğal ve parlak bir cilt tonuna kavuşuyorsunuz. Siyah lekelerin görünümünde inanılmaz azalmalar gözleniyor. Cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Dediğim gibi en güzel tarafı özellikle yüz bölgemizde ve isterseniz hani vücudunuzun omuzlar, kollar gibi bölgelerde lekelenmeler varsa e, belli bir süre kullanımdan sonra bunların e, yavaş yavaş azaldığını gözlemleyeceksiniz. Bu maskemizi gün içerisinde kullanabilirsiniz. E, yani hani haftada şu kadar kullanın gibi bir sınırlama yoktur. Günün, gün içerisinde e, gece ya da gündüz e, bakımınızı yaptığınız zaman kullanabilirsiniz. Diğer bir ürünümüz Luminis Hide Maske. Yine bu ürün grubunun bence en güzel ürünlerinden bir tanesi. Ee, i̇çerisindeki e, özel maddeler ile ki bunlar e, şia yağı, e, asya e, çim kökü gibi ürünler içeriyor. Yine tabii ki içerisinde APT 200 koruma faktörü bulunuyor, büyüme faktörü. E, bu maskeyi haftada iki kere kullanmayı öneriyoruz yine aynı şekilde minimum iki kere kullanmayı öneriyoruz. E, bu maskeyi kullandığınızda e, cildiniz inanılmaz bir nemlen, nemleniyor. Ayrıca içerisindeki antioksidanlar ile cildinize bakım yapmış oluyorsunuz. Cildiniz rahatlıyor. E, parlak, genç bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Yine yani dediğim gibi haftada minimum iki kere kullanmanızı tavsiye ediyoruz. E, bu ürün grubunun, e, Lumines ürün grubu kullanım şekli e, gece yatmadan önce yüzünüzü Lumines e, yüz temizleyiciyle yıkayıp, arkasından serum uygulayıp, e, gece kremi Üçüncü adım olarak uygulayıp e, gece bakımını bu şekilde yapabilirsiniz. Gündüz ise sabah dışarı çıkmadan önce ya da gün, gündüz e, rutinize başlamadan önce yine yüz temizleyici ile yüzünüzü yıkıyorsunuz, e, serum uyguluyorsunuz ve gündüz nemlendirici kullanarak e, sürerek günlük rutinize devam edebilirsiniz. Diğer ürün grubumuz Instantly Ageless. Instantly Ageless muhtemelen birçok insan kullanmıştır ve az çok ne olduğunu herkes biliyordu. Şimdi hem belli bir yaş hem hayat standartları hem de yaşam tarzımızdan dolayı yıllar içerisinde göz çevremizde, alın bölgemizde ve dudak kenarlarımızda kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Ve e, günlük rutinimizin içerisinde bu kırışıklıklar e, bizi birçok özellikle bayanları gerçi erkekler de aynı şekilde etkilenebiliyorlar. Mesela özel bir yemeğe katılacaksınız ya da bir yere gideceksiniz. Hani göz e, kaz ayaklarınızın göz çevrenizdeki kaz ayaklarınızın ya da alnınızdaki kırışıklıklar sizi rahatsız ediyorsa e, size instant ve ejlisi tavsiye ediyoruz. Ee, Instant Ageless aslında e, videomuz da var aynı şekilde. 2 dakika içerisinde hemen sonuç alabileceğiniz bir ürün. ürünü çok az bir miktarda e, kırışıklığı bulunan bölgeye gözaltısı torbaları olabilir. Dediğim gibi gözün çevresindeki kaz ayakları olabilir. Oralara uygulayıp 2 dakika hiç mimik yapmadan bekledikten sonra or e, oradaki o bölgelerdeki kırışıklıkların tamamen yok olduğunu ve hani bir nevi dışarıdan bir botoks etkisi yarattığını görebiliyorsunuz. Ee, en güzel tarafı hani cilt tarafından hemen emiliği olması ve dakikalar içerisinde gözde görülür sonuçlar elde edilmesi. Yapılan klinik çalışmalarda gerçek deneklerle yapılan çalışmalarda 2 dakika içerisinde sürülen bölgede gerçekten e, güzel sonuçlar e, alındı görülüyor ki bunların yüzde 93'ünde gerçekten sonuç alınmış yine aynı şekilde Amerika'da ama laboratuvarlarında yapılan klinik test sonuçları da buradan görebilirsiniz nerelerde kullanılabilir alın kırışıklıklarında kullanılabilir Kaş bölgesinde kullanılabilir düşük göz kapaklarında kullanabilirsiniz Gözaltı torbaları ve kaz ayaklarında kullanabilirsiniz ve vücudunuzun başka bölgelerindeki kırışıklıklar içinde aynı şekilde kullanıp hemen sonuç alabileceğiniz bir ürünümüz. Uygulandıktan sonra yaklaşık bir 6 ila 8 saat arasında uygulanan bölgede istenilen sonucu alabiliyorsunuz. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani uyguladım. Ben 6 ile 7 saat sonra normal hani e, yine kırışıklıklar ortaya çıktı diye sorular geliyor. Evet, bu e, sonuçlar gözlenebiliyor ama instantly ageless'ı uzun süreli kullandığınızda bu kırışıklıklardan tamamen kurtulabilme şansınız çok yüksek. Bu bunlar yine klinik test sonuçları. Diğer bir ürünümüz Resolve bir herkes çok iyi biliyor diye düşünüyorum Cenezi ailesi. Ben de çok kullanıyorum. Gerçekten hani antioksidan açısından inanılmaz zengin bir e, ürünümüz. E, gün içerisinde hem <gülüyor> yediklerimizden, yedi yediklerimizden ve içtiklerimizden ve çevresel faktörlerden dolayı birçok e, kötü maddeye maruz kalabiliyoruz. Bunların vücuttan atılması, atılmasa bile güçlü bir antioksidan tarafından ortadan kaldırılması için bir ürüne ihtiyacımız var. Tabii ki resor. Resor, serbest radikalleri neden olduğu zararlı zarara karşı vücudu koruyan güçlü bir antioksidan içerisinde gerçekten süper meyvelerin bulunduğu benzersiz bir karışım bitki ek, bitki konsantreleri ve Ekstraklarını içeren gerçekten çok güçlü bir formülasyon. Peki biz neden Resolve kullanmalıyız? Ee, Resolve egzotik meyve suları içeren doğal ve tatlı bir takviye edici gıdadır. Tadı gerçekten çok güzel. Ee, çünkü tamamen meyve konsantrelerinden oluşan ve içerisinde hiçbir şekilde katkı ve koruyucu madde içermeyen bir ürün. Ee, bunu kullandığınız zaman gün içerisinde kendinizi enerjik ve gerçekten iyi hissediyorsunuz. E, i̇çerisinde vişne, aloe vera, nar, yeşil çay, e, yaban mersini, üzüm çekirdeği, açai ve üzüm suyu gibi gerçekten hani normal hayatta da e, tüket, tüketirken güzel tadı olan ve çok fa, gerçekten faydalı olan e, bileşenlerden ve meyvelerden oluşuyor. İçerisinde gerçekten kalp dostu resveratrol ham maddesi bulunuyor. Hani rezveratrol son zamanlarda herkesin çokça kullandığı ve kalp dostu bir bileşik ve resorvin içerisinde bolca bulunmaktadır. E, resorvin içerisinde herhangi bir GDO'lu malzeme yoktur, ürün yoktur. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Kesinlikle doğal meyvelerden üretilmiştir. Amerikan kalite standartlarına göre üretilmiştir. Tabii ki eşsiz ve rakipsiz bir üründür. Resorbu e, nasıl alabiliriz? Rezorv bildiğiniz gibi e, hafif jelimsi bir e, formda. Çantanıza ambalajını, çantanıza atıp, hani bütün bir kutuyu değil de istediğiniz gün içerisinde kullanacağınız kadarını çantanıza atıp istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Günün herhangi bir saatinde, sabah, öğlen, öğleden sonra hiç fark etmez. 1 ila 3 arası gün içinde kullanabilirsiniz. Ve kullanım sonucunda gerçekten kendinizi enerjik hissediyorsunuz. Ve vücudunuzu kötü radikallerden temiz belli bir süre sonra temizlenip temizlendiğinde hani göremediğimiz için elle tutulur bir şey olmadığı için ama enerji kısmı kesinlikle kullanımdan hemen sonra fark edebiliyorsunuz. Şimdi diğer mükemmel ürünlerden biri de Revita Blue. Ben gerçekten Revita Blue gibi bir ürünün hani üretilmiş olması, bulunmuş olması çok güzel ve çok gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. Kendimden bir örnek vermek istiyorum aslında. Ben her kış inanılmaz hasta olan bir insanım ve Revita Blue'yu içtiğimden beri bu kışı firesiz geçirdim. O yüzden bunu yaratan doktora çok teşekkür ediyorum. Revita Blue köküce araştırmalarında gerçekten öncü bir doktor tarafından geliştirildi. İçerisinde mavi yeşil alpler, kridesi meyvesi ve aloe vera ve hindistan cevizi suyu tozu bulunuyor. Zaten bu ürünlerin hepsi başlı başına tek başına bile alternatif tıpta kullanılan ürünler. Mavi yeşil aklar Amerikan Oregon gölündeki, şey Oregon'da bulunan Kalamet gölünden elde edilen mavi yeşil aklar dünyanın besleyici yiyeceklerinden biri olarak tanımlanır. Aloe vera hepimiz biliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki tropikal iklimlerde Yetişen aloe vera yaklaşık 6 bin yıldır alternatif tıpta kullanılıyor. Kır idesi, Kır idesi ile alakalı aslında bir hikaye vardı. Doktorumuz anlatmıştı. Onu ben de söylemek istiyorum. Şimdi bir savaşta kralın kim olduğunu bilmiyorum. Atlar işte kılıç darbeleriyle yaralanıyor ve atları hani orada ölüme terk ediyorlar. Hani ölsünler diye bekliyorlar. Üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra hani gidiyorlar atlar her şeyiyle bütünüyle iyileşmişler. Hiçbir yara izi kalmamış. Hatta tam tersine hani gelişmişler ve hani bunun nedenini merak ediyorlar ve atların ne yediğini takip ediyorlar. Atların kızıydesi yediği görülüyor. Daha sonra bunun üzerine bakıyorlar ki gerçekten kızıydesi yara iyileştirmede hani işe yarıyor ve Çin'de gerçekten kullanılan bir meyve. Faydaları nelerdir? Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok özür. Kök hücre araştırmalarında bir öncü tarafından formül edilmiştir. Bitki içeriklidir, tescilli bir formüldür. <gülüyor> bağışıklık sistemini destekler dediğim gibi ben kendimden örnek verdim. Gerçekten bağışıklık sistemi için birebir bir ürün diyebilirim. Yine aynı şekilde bir kutu içerisinde 30 tane şase bulunuyor. Ve bir yere gittiğinizde çantanıza kullanacağınız kadar atıp herhangi bir yerde... Bir bardak suyun içerisinde çözündürerek, bir bardak normal içme suyun içerisinde çözündürerek rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kullanın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir cilt bakım kombinasyonundan bahsetmek istiyorum. Cilt, şimdi cildin luminesiyle dışarıdan beslenmesi dedik. Evet cilt yüzeyinde, yüzeyine lumines ürünlerini sürdüğünüzde cildi dışarıdan besliyorsunuz ama... Eğer Nara, Rezor ve Revita Blue'yu da içtiğiniz zaman hem cildinizi içeriden beslemiş oluyorsunuz hem de dışarıdan Lumines uyguladığınız zaman daha hızlı bir sonuç alabiliyorsunuz. Çünkü mesela Revita Blue kullandığınızda Revita Blue direkt hücrelerin içine nüfuz ediyor ve oradaki hücrelerin aktifleşmesini sağlıyor. Ee, şeyi, dışarıdan Lumines cilt bakım ürünlerini uyguladığınızda zaten aktifleşmiş olan hücreler... Yani cildin aktifleşmiş olan hücreleriniz e, siz dışarıdan destekle beslemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, ürünlerin beraber kullanılması daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Şimdi zen ne geçiyoruz? Zen e, ürünleri kilo yönetiminde kullanılan ürünlerdir arkadaşlar. <gülüyor> Ee, Zan ürünleri kilo yönetimini basit ayında indirger ve sağlıklı bir yaşam için sağlıklı alışkanlıklar edinmenize öncülük eder. Ee, vücudunuzu arındırır, şekillendirir ve yeniden programlar. Aslında Zeni kullandığınızda bir nevi hayat tarzınızı e, değiştirmiş ve geliştirmiş oluyorsunuz. Peki Zeni kim e, geliştirdi? Zenin arkasındaki kişi Mark McDonald. Kendisi gerçekten bu işe kendini adamış bir guru. Ve der ki vücudunuzu ve sağlığınızı bir üst seviyeye çıkarmaya hazırsanız Zen tam size göre vücudunuzu kontrol edin, hayatınızı kontrol edin ve bize katılın şeklinde bir sloganı var. Zen 4 ürün grubundan oluşuyor. Zen Prime, Zen Shape, Zen Fit ve Zen Fuse olmak üzere 4 ürün grubundan oluşuyor. Şimdi tek tek üzerinden geçmek gerekirse... <gülüyor> Aslında şöyle yapalım. Şimdi önce Zen Prime ile başlamak istiyorum. Zen Prime, Zen grubunda aslında Mark McDonald's'ın 8 haftalık bir programı var. 8 hafta içerisinde amaç istenilen vücut ölçülerine ve kiloya kavuşmak. Bunun için ilk hafta Zen Prime kullanıyorsunuz. İçerisinde 14 tane tablet var ve gün içerisinde 2 adet olarak kullanıyorsunuz yaklaşık bir hafta kullanım e, şekli bulunuyor. Ve diğer ürünümüz Zenfuz. Doğal vanilya ve çikolatalı çikolata aromalı ve protein içerikli probiyotik mikroorganizma içeren takviye edince gıdamızdır. E, ve Zen e, grubunun temel ürünü diyebiliriz aslında. Çünkü program boyunca kullanmanız gereken ürünlerden biridir. İki adet aromadan oluşuyor. Vanilya ve çikolata. Ee, bu ultra premium protein matriksi e, kilo verme hedefinize yardımcı olur. Kilo verirken kas kaybını engeller, doygunluk hissini en üst düzeye çıkarır. İçerisindeki probiyotiklerle sağlıklı bağırsak fonksiyonları, sağlıklı metabolik fonksiyonlar ve sağlıklı bağışıklık sistemini destekler. Ee, bu Zen Project 8 kapsamında bu ürünümüzü kullandığınız zaman ki kullanım şekli şöyle bir şey. Dengeli bir kahvaltı yapıyorsunuz. Ee, i̇lk hafta Zen Prime içiyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat sonra, yarım saat sonra bu üründen zaten içinde ölçeği var. Bir ölçeği yaklaşık 300 ml suyun içerisine karıştırıp içiyorsunuz. Ee, bunu içtiğiniz zaman bağırsaklarınız çok üst düzeyde çalışmaya başlıyor. Artı İçerisindeki whey protein top kalmanızı sağlıyor dolayısıyla bir ara öğün olarak düşünebilirsiniz bunu kullandığınız zaman öğlen yemeğini yiyeceğiniz zaman hani kendinizi çok aç deli gibi aç hissetmezsiniz normalde belki bir tabak yemek yiyerek doyuyorken zanfüzü kullandıktan sonra bir yarım tabak sizin doymanız için yeterli olacaktır. Diğer ürünümüz Zen Shape. Zen Shape'in içerisinde yeşil kahve çekirdeği, yeşil çay, inositol ve krom bulunuyor. Zen Shape'in en önemli özelliği vücudun yağ yakmasını destekliyor. Karbonhidrat ve şeker isteğini azaltmaya yardımcı oluyor. Zaten aslında bir nevi bazı insanlarda şekeri de dengeliyor. Şeker dengelendiği için de insülün direnci düşmüyor. Ve dolayısıyla açlığınızı dengelemiş oluyorsunuz. Yani iştah ve açlığın kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Kan şekeri seviyesini destekliyor. Kolesterol seviyelerini de yine aynı şekilde destekliyor. Biraz önce söylediğim gibi ilk hafta Zen Prime kullanıyorsunuz. Zanprime bir hafta kullandıktan sonra bitiyor. Arkasından Zen e geçiyorsunuz. Ve yaklaşık 3 ila 5 hafta kadar da Zen Shape kullanıyorsunuz. Zen de yine sabah kahvaltısını yaptıktan yaklaşık 1,5-2 saat sonra alıyorsunuz. Zen aldıktan yarım saat sonra da bir ölçek Zen Fuse hazırlayıp içiyorsunuz. Öğlen yemeği. Öğlen yemeğinden yaklaşık 1-1,5 saat sonra yine Zen alıyorsunuz. Ve bu rutin yaklaşık... Bir 5 hafta devam ediyor. Bunu yaptığınızda vücudunuzun yağ yakmasını sağlamış <gülüyor> oluyorsunuz. Zanfit. Zafit proteinin sindirim ile olduğu gibi kas iyileşmesine yardımcı olan zengin bir amino asit kaynağıdır aslında. Yağ yakmanıza yardımcı oluyor. Şimdi aslında ZenFit birazcık daha sporculara hitap ediyor. Yani şöyle ki siz bir kilo verme programına dahil olduğunuzda yağ yakıyorsunuz. Kas kaybetmemek için Zen kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Faydaları nelerdir? Vücudun yağ yakmasını destekliyor. Kas sağlıklı kas oluşumuna yardımcı oluyor. Diyet esnasında hissedilen güçsüzlüğü ortadan kaldırarak gücü ve dayanıklılığı destekliyor. Açlığı engellemeye yardımcı oluyor ve sağlıklı metabolizmayı destekliyor. Dediğim gibi bu bir program. 8 hafta süren bir program. Programımız zaten bütün internet, siteli, internet sitemizde de bulabilirsiniz. indirebilirsiniz de oradan 8 haftalık programı. Ya da sormak isterseniz bizden de bilgi alabilirsiniz. Evet, diğer ürünümüz Finity. Finiti e, Finity anti e, aging, <gülüyor> anti aging sorry. Yaşlanmayı ön yani önleyici demeyelim de hani e, geciktirici ürün aslında diyelim. Şimdi DNA'larımızın içerisinde telomerler bulunuyor ve e, bu telomerler şurada sarıyla gösterilen şuradan gösteremiyorum herhalde. Sarı ile gösterilen şuralar şuralar. Ve şöyle ki yaşımız ilerledikçe bu DNA'ların uçlarında bulunan telomerlerde kısalmalar meydana geliyor. Bu kısalmalar sonucunda da yaşlanma, karışıklıklar ve belki de birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Finitinin içerisindeki... Ham maddeler, ürün, yardımcı malzeme, ham maddeler, bu telomerlerin kısalmasını engelliyor. Dolayısıyla telomerlerin kısalması, kısalmaması demek, yaşlanmanın hani bir nevi engellenmesi ve yaşanılan bazı hastalıkların da önüne geçilmiş oluyor. Philiti'yi kimler kullanabilir? 30 ve e, 30 aslında 25 ve e, üstü diye söylemiştim ama genel olarak 30 yaş üstü kişilerin kullanılması tavsiye ediliyor. Çocuklar kullanamazlar. Şimdi Philiti e, vücudumuzun normal hücresel sağlığına destekler. E, bu zamana kadar ki gerçekten jönesin en gelişmiş e, gıda takviyesidir. İçerisinde astragalus bulunuyor ki bu Türkçesi, Çin Geveni Otu. Fukoi'dan bulunuyor Koenzim ko, ko Qten. Semiz otu, C vitamini, E vitamini ve B6 vitamini yönünden çok zengin bir gıda takviyesi ürünümüzdür. Sloganımız da sonsuz olasılıklar. Çünkü gerçekten faydaları hani sayılamayacak kadar çok ve kullandıktan belki yıllar sonra birçok insan faydasını görmeye başlayacaktır ki göreceğine de eminim. Kullanımı nasıl oluyor? Günde iki kez, e, günün herhangi bir saatinde kullanabilirsiniz. Yemeklerden önce, sonra, hatta yemek sırasında bile iki kapsül şeklinde alıyorsunuz. E, etkilerini 2-3 aylık düzenli kullanımdan sonra görmeye başlarsınız zaten. E, hastalık varsa eğer, mesela bir kalp hastası olabilir, şeker hastası olabilir bir e, distribütörümüz ya da kullanıcımız, bunu kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışıp o şekilde kullanmasını tavsiye ediyoruz. Tamam. Şimdi yaşın ilerlemesiyle birlikte cildin derin katmanlarında kaybolan yağ, kırışıklık ve sarkmalara neden olur. Belli bir yaştan sonra <gülüyor> sorry Belli bir yaştan sonra vücut kendisi için gerekli olan kolajen ve elastin aynı oranda üretmez ve bu da zamanla kırışıklık ve sarkmalara neden oluyor. Şimdi Genç bir ciltte gördüğünüz gibi dümdüz bir cilt yüzeyi söz konusu iken yaşlanan bir ciltte şöyle gördüğünüz üzere kırışıklıklar ve çukur sarkmalar meydana geliyor. Her 10 yılda bir cilt sahip olduğu kolajenin %30'unu kaybediyor. Mesela 30'lu yaşlardaki kolajen oranı ile 50 yaşlardaki kolajen oranı arasında inanılmaz bir fark oluşuyor. Burada da yine gördüğünüz üzere kolajeni kaybetmesiyle birlikte kırışıklıkların ortaya çıkma oranını gösteriyor. Ve beslenme şeklimiz de aslında cilt bak cildimiz. Hem sağlığımız için hem de cildimiz için gerçekten çok büyük önem arz etmektedir. Cildimiz cilt bakımını neden yap? Doğru cilt bakımı cildimizin daha sağlıklı, parlak, canlı görünmesi için doğru cilt bakımını uygulamamız gerekiyor. Doğru cilt bakımı ile Ciltte renklenmeyi önlemiş oluyoruz. Cilt tonu farklılıklarının önüne geçiyoruz. Kırışıklıkları gideriyoruz. Cildimizin esnek olmasını sağlıyoruz. Nemlendiriyoruz. Gözeneklerini açıyoruz. Bunların hepsini cilt bakımı yaparak sağlayabiliyoruz. Peki sadece dışarıdan ürün uygulayarak cildimizin bakımını doğru şekilde yapabilir miyiz? Tabii ki hayır. İçeriden de aynı şekilde desteklememiz gerekiyor. Aslında hepimiz... Çok lezzetli olduğunu bilsek bile bu yiyeceklerden cildimiz ve sağlığımız için uzak durmamız gerekiyor. Nedir bunlar işte hamburger, çikolata, cips, un, kızartmalar gibi ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Bunun yerine gerçekten cildimiz için faydalı olan mesela oradaki birinci şey ilk resim kemik suyu çorbası. Gerçekten kolajen oranı yüksektir. Yine aynı şekilde cildimiz için işte somon, brokoli kullanarak sağlığımızı ve cildimizin daha güzel olmasını sağlayabiliriz. Ee, bu kısımları geçiyorum bunlar biraz grafikler Nara içten dışa bir güzellik sunar yani dediğim gibi sadece dışarıdan cildimize yapacağımız destekle yeterli sonuçlar elde edemeyiz bunun için cildimizi içeriden de desteklememiz gerekiyor Nara, True Marine teknolojisi kullanılarak elde edilmiş, hidrolojik, kolajen içeren ve süper meyvelerden ve mineraller içeren bir gıda takviyesidir. Ee, balıktan elde ediliyor bizim e, Türkiye'deki kullandığımız Nara. Diğer e, kolajen formlarına kıyasla son derece yüksek bir saflık derecesiyle tamamen kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Tamamen e, doğal bir kolajen peptididir. Turmarin kolajen üretiminde kullanılan e, balıklar Güney Pasifik Okyanusu'nun e, kirlenmemiş sularından elde ediliyor. Nara, GDO içermiyor. E içerisinde 5 mg hidrojel kol, kolajen bulunuyor. Vitaminler, mineraller, mineraller, amino asitler, süper meyvelerden gelen antioksidanlar bulunuyor. Kolajen nedir? Kolajen cildin yaşlanmasını durduran, kırışıklıkları gideren, saç ve tırnakları güçlendiren doğal bir amino asittir. Kolajen insan vücudunda cilt, saç, tırnak ve eklem, kıkırdak dokusu proteinlerinin %75'ini oluşturur ve yüksek miktarda amino asit içeren bir protein maddesidir. Ee, bu birazcık daha olayın kimyasal boyutu. Kolajen 3 amino asitten içeriyor e, şeklinde. Peki kolajen neden önemlidir? Vücuttaki her şeyi bir arada tutan protein kolajendir. Yani aslında hepimizin vücudunda zaten hali hazırda kolajen var. Hücrelerdeki enerji üretimini arttırır, kemikleri güçlendirir, sindirim sistemini iyileştirir, bağırsak sağlığı için önemlidir, kemik yoğunluğunun azalmasını önler, kırışıklıkları azaltır, tırnak, saç ve dişleri güçlendirir. Aslında hani naraya alırken birçok şeye... Fayda sağlayacak bir ürün almış oluyorsunuz. Hani sadece cilt değil, tırnaklar, eklemler, dişler, saçlar e, hepsine destek sağlayacak bir e, ürün almış oluyorsunuz. E, beş, narın içerisinde 5 tip kolajen var ki bu nedir? Birinci kolajen, kemikler e, cilt ve tendon bağlarında bulunuyor. İkinci tip kolajen, kıkırdak ve gözün yapısında bulunuyor. Tip 3 kolajen, atardamarlar, karaciğer ve akciğerde bulunuyor. Tip 4 kolajen böbrekler ve diğer iç organlarda bulunuyor ve tip 5 kolajen de hücre çeperleri saçta plasantada bulunuyor. Peki arada neden hidrolize kolajen kullanılmıştır sorusuna karşılık da. hidrolize kolajen vücut tarafından en kolay kullanılabilen kolajendir. Emilimi çok yüksektir. Ee, vücudunuza aldıktan yani bir narayı içtikten altı saat sonra yüzde doksanından yani yüzde doksanına yakını e, hücre çeperine kadar hücrelerin içine kadar işlemiş olur Çünkü e, molekül boyutu küçük olduğundan dolayı Hidrolize kolojenin faydaları nelerdir Peki sindirme yardımcı olur daha kaliteli bir uyku sağlar Kondüksiyon arttırıcıdır, cilt, cilt için faydalıdır, kilo yönetimine yardımcıdır, kemik ve eklemler için faydalıdır yine aynı şekilde. T dediğim gibi Türkiye'de kullanılanlar da balık, e balıktan elde edilmiş kolajen kullanılıyor. Peki kolajenin, e kolajen kull nara kullandığınızda ne olur? E mevcut, mevcut olan kolajen bu döngüde gördüğünüz gibi bir süre sonra parçalanmaya başlıyor. Nar ise bu döngüye destek vererek yeni kolajen oluşumunu destekliyor. Narın içerisinde 8 süper meyve var. Nedir bunlar? Açai, yaban mersini, üzüm çekirdeği, mandalina, nar, vişne, ahududu ve acelora, acerola bitkisi yer alıyor. Meyveleri yer alıyor kolajenin yanı sıra. Zaten bu meyveler kendi başlarına gerçekten çok faydalı meyvelerdi ve hepsinde inanılmaz yüksek oranlarda antioksidan bulunuyor. Nar yıllardan beri zaten kullanılan antioksidanlardan biridir. Keza vişne, ahududu ve acerola meyveleri de aynı şekilde. Narın içerisinde ayrıca çinko bulunuyor. Kolajen üretiminde aktif rol oynuyor çinko. Yeni cilt hücrelerinin oluşmasını da aynı şekilde destekliyor. Peki biz neden nara kullanmalıyız? Çünkü nara ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. Derin kırışıklıkları azaltıyor. Cilt nem oranını ve elastikiyetini arttırıyor. Normal kolajen oluşumunu destekliyor. Nara kullandıktan yaklaşık 4 hafta sonra gerçekten gözde görülür sonuçlar elde ediyorsunuz. Saç ve tırnakların da aynı zamanda güçlenmesini destekliyor. Ee, Nara kullanan kişilerde e, yapılmış klinik test sonuçlarında e, yaklaşık burada görmüş olduğunuz oranlarda e, faydalar sağlanmıştır. Peki Nara kullandığınızda ne olur? Nara ile birlikte alınan kolajen. Tırnakların güçlenmesini, saç köklerinin kuvvetlenmesini, saç e, ciltteki kırışıklıkların azalması gibi sonuçlar elde edilebiliyor. Bu görüntüler internal görüntüler yani aslında kullanmamamız gereken görüntüler ama nara kullanımından yaklaşık 15 gün sonra gördüğünüz üzere saçlarda uzamalar, e, bir ay sonraki kullanım sonucunda tırnaklardaki e, iyileşmeler ve bir yıllık so kullanım sonucunda da kırışıklıklarda ve 3 ay kullanımdan sonra da saçlarda gördüğünüz üzere gerçekten gözle görülür sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu daha önce de anlatmıştım. Dediğim gibi cilt bakım kombinasyonunda sadece tek bir ürün üzerinden değil bir ürün kombinasyonu yapmak gerekiyor. Yani cildi hem dışarıdan hem de içeriden desteklemek gerekiyor. Nare'yi nasıl kullanıyoruz? Bir kutunun arada yaklaşık 15 şaset bulunuyor. Günde bir şaset kullanmanızı öneriyoruz. Bu bir şaset bir bardak suda karıştırılarak içilir. Şöyle ki en iyi sonucu elde etmek için doktorumuzun bize söylediği yatmadan önce kullanmak. Yani yatmadan önce bir bardak nara, nara'yı çözüp bir bardak şeklinde içtiğinizde daha hızlı sonuç alabilirsiniz çünkü biz uyuduğumuzda bedenimiz çalışmaya başlıyor ve kendini aslında onarıyor bir nevi. O yüzden yatmadan önce kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Günde bir adet olacak şekilde. Bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana istediğiniz zaman şey yapın. Ederim. Rica ederim.